Merhabalar bugün özel bir günden bahsedeceğim sizlere 1 Mayıs 2022 e, öncelikle işçi ve emekçilerin bayramlarını kutluyorum ve bugün meydana gelecek olan özel kavuşumdan bahsetmek için bu videoyu başlatıyorum. Ee, biliyorsunuz Nisan ayı itibariyle e, Jüpiter-Neptün kavuşumu yaşadık Nisan ortalarında. 23 derece balık burcunda bu oldukça özel ve az rastlanan bir kavuşumdu. E, hali hazırda tabi ki bunları değerlendirmek adına e, sağlam zeminler yakalayamamış olsak da bunun etkileri devam etmekte ve 30 Nisan tarihinde de bir güneş tutulma süreci ve 27 Nisan'da da venüs neptün kavuşumunu yaşadık. Hal böyleyken balık burcu enerjilerinin, balık burcunun son derecelerindeki enerjilerin aktif olmaya başladığı ve bu alanda özellikle birçok harita sahibinin hayallerine e, giden yoldan Adım adım ilerlediği bir e, süreci deneyimlemiş olduk. 1 Mayıs'ta ise Venüs ve Jüpiter kavuşuyor. Halihazırda tabii ki Neptün'le kavuşumunda etkileri devam ediyor olacak. 3 derecelik bir orpla ve aynı zamanda Venüs ve Pürüt arasındaki e, destekleyici görünüm kesinleşiyor olacak arkadaşlar. Bu iki etkileşimden bahsetmeye çalışacağım sizlere. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlar abone olurlarsa ve zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa çok mutlu olurum. Ve yeni gelen videolardan da anında haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Bu arada Mayıs ayı yorumlarını dinlemeyenler oynatma listelerinden yükselen burçlarına göre Mayıs yorumlarını da dinleyebilirler. Evet 1 Mayıs'ta e, günün ilk saatlerinde Venüs ve Jüpiter 27 derece balık burcunda kavuşum halinde olacaklar ve öyle saatlerinde ise Venüs ve Plüto arasında 60 derecelik bir açı oluşacak biliyorsunuz nisan ayından itibaren balık burcunun 20ila 30 derecelerinin oldukça yoğun bir şekilde aslında mistik enerjiler yaydığı ve ilahi adalet mekanizmalarını çalıştırdığı bir sürecin içerisindeyiz bu süreçte bazen dağınık, dalgın ve e, tam odak noktasını belirleyememiş bir halde olsak da esasında artık yavaş yavaş taşların yerine oturmaya başladığı ve kendi yerimizi bulmaya başladığımız bir süreçten geçmekteyiz. Geride bıraktığımız boğa burcunda meydana gelen güneş tutulmasıyla beraber ay düğümlerinin de etkilerini ve tesirlerini artık üzerimizde hisseder olmaya başladık arkadaşlar ve bu noktada Artık Venüs'ün ve Jüpiter'in koç burcu geçişinden önce balık burcunda son danslarını yaptığı bir süreci deneyimliyoruz ve bu noktada e, Plüton'un da desteğiyle beraber aslında oldukça e, destekleyici büyük dönüşüm içeren süreçler içerisindeyiz. Hali hazırda Plüto retrosu devam ederken aslında karmik döngünün yavaş yavaş sona erdiği ve karmanın ödüllerini, mükafatlarını veya cezalarını e, yerine göre vermeye başladığı bir sürecin içerisindeyiz ve bu yoğun enerjinin, e, etkilerini hem üzerimizdeki etkilerini hafifletmek adına hem de bu yoğun enerjileri değerlendirebilmek adına e, bir takım çalışmalar yapabilmemiz gerekiyor. Geçmişi şifalandırabilmemiz gerekiyor. Eski benlik algımızdan artık tamamen sıyrılıp çıkmamız gerekiyor. Ve e, ikizler burcunda bulunan, henüz ikizler burcuna geçmiş olan Merkür'le de bu kavuşumun e, destekleyici bir görünüm olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, birçok güzel haberinde alınacağı bir süreç içerisindeyiz. Mayıs ayıyla beraber artık üzerimizdeki örü toprağına başlayacağız ve bu balık burcu sterliumunun etkilerini aslında yavaş yavaş algılamaya başlayacağız. Nisan ayında belki de e, algılamamız çok e, mümkün olmadı ama artık bu kavuşumun etkileri hayatımızda nasıl tezahür etti? Bunları yavaş yavaş gözle görülür bir biçimde e, anlamaya, e, an, anlatmaya, daha doğrusu e, değerlendirmeye başlayacağız arkadaşlar. Evet, Venüs, Jüpiter ve Neptün hepsi balık burcunda ve özellikle 1 Mayıs tarihinde Venüs ve Jüpiter kavuşuyor. Biliyorsunuz astrolojide hem Venüs hem de Jüpiter bizim iyicil gezegenler olarak kabul etmiş olduğumuz ve balık burcunda da yücelimde ve yönetici konumdaki gezegenler. Dolayısıyla Venüs'ün de Jüpiter'in de balık burcunda tam performans çalıştığını en iyi hallerini, en iyi versiyonlarını gösterdiğini düşünecek olursak e, balık burcu teması ile beraber kolektif bilinçle kurmuş olduğumuz bağlantının çok yoğunlaştığı, dualarımızın e, cevap bulmaya başladığı, ağzımızdan çıkan sözlerin e, frekansının çok yüksek olduğu, titreşiminin çok yüksek olduğu bir süreç içerisinde olacağız. Bu etkilerle birlikte, özellikle çok güzel niyetler, çok güzel başlangıçlar veya kapattığımız geride bıraktığımız şeyler varsa bunları hoşgörüyle ve affederek geride bırakarak yeni başlangıçlara hazırlık aşamasındayız. Venüs Koç Burcuna geçmeden önce, artık Belli bir takım defterleri kapatmamız gerekiyor. Geçmişle hesaplaşmamız ve süreçte yaşananları kendi tekamülümüze hizmet ettiği ölçüde kabul edip yolumuza bakmamız gerekiyor. Özellikle balık burcu temaları geçmişle olan bağlantımız, kolektif bilinçle olan bağlantılarımız, sezgilerimiz, rüyalarımız, spiritüel alanlar ve teslimiyet de ilintilidir. Dolayısıyla Yüce Yaradan'ın aslında bu etkilerle beraber bize sunmuş olduğu yolculuğu kabul ederek bunun güzelliklerini görmeye çalışarak ve yeni yolumuz için, yeni başlangıçlar için güzel niyetler ve dileklerle bu süreci doğru bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Tabi tam Mayıs ayının başlangıcına tekamül etmesi de oldukça manidar. Bu kavuşum aslında Mayıs ile beraber sıfırdan bir başlangıç sürecine girdiğimizi işaret etmekte. Hali hazırda... Boğa burcunda meydana gelen e, tutulmayla beraber de zaten yoğun bir başlangıç temasını e, inşa ettiğimiz için artık kendi hayatımızda sahip olduğumuz veya sahip olmayı umut ettiğimiz konularda hayallerimizin gerçekleşmesi adına çok sağlam bir e, araştırma sürecini e, gerek fiziksel gerek ruhsal anlamda bu araştırma sürecinin artık sonuna geldiğimizi ve yeni başlangıçlar için e, sistemin artık bize e, son bir kez arkana dön ve bak ve yeni başlangıçlar için heyecanlan der gibi bir mesajı var. Balık burcu aslında hayallerin gerçekleşmesiyle ilintili bir e, burçtur. Bazen hayal kırıklıkları ve ilisyonlar getirse de bu kavuşumla beraber aslında hayallerimize ne kadar yakın olduğumuzu sadece ona yakın olduğumuzu e, ve ona ulaşabileceğimizi hissederek, yaradana teslim olarak onun gücüne veya bizim kendi gücümüze aslında inanarak ilerlememizin gerekli olduğunu ifade eden bir yerleşimdir. Zaten hali hazırda Venüs'ün ile etkileşimi bize artık harekete geç, hayallerini gerçekleştirmek adına cesur ol ve bu konuda gerekirse geçmişte kalan konularla alakalı... E, kapanışları yap ve gemileri yak der gibi bir halde. E, Merkür'ün bu noktadaki kişisel gezegen olarak etkileşimine baktığımız zaman özellikle bu e, kavuşumla beraber burada yakın çevrenin desteğini alabileceğimizi bu konuyla alakalı bazı e, haberleşme yöntemlerinin kullanılabileceğini, bazı haberlerin gelebileceğini, bazı görüşmelerin yapılabileceğini veya spiritüel anlamda bazı mesajlar alabileceğimizi gösteren etmenler mevcut arkadaşlar. Özellikle balık burcunun son dereceleri haritanızın hangi alanına işaret ediyorsa bu alanda mucizelere açık olun derim. Gerçekten ilahi şansların, mucizelerin aktif olduğu, yeter ki almayı, yeter ki istemeyi, yeter ki dilemeyi bilmemizin gerekli olduğu bir süreçte olacağız ve Plüton'un etkileriyle Artık bize hizmet etmeyen, artık bizim işimize yaramayan ve bizimle bağıntısı olmayan konularla alakalı olarak da bir e, yıkım bir kapanış bir tamamlanma sürecinin de geride kaldığını gösteren bir etkileşim mevcut e, burada tabi Mars balık burcundayken e, bazen harekete geçmekte e, atıl kıl e, biraz daha enerjimizi ruhsal alana kaydırdığımız için biraz daha pasif enerjide olduğumuz için e, motivasyonumuz Belki de çok yüksek olmayabiliyor hareket enerjimiz çok yüksek olmayabiliyor ama e, buradaki mesajların En azından farkına varırsak burada aldığımız Sinyaller, mesajlar, öğretiler her neyse önümüzdeki süreçte Mars'ın Koç burcu geçişiyle beraber bunları çok doğru bir şekilde çalıştırabileceğimiz, kendi lehimize kullanabileceğimiz bir süreci de başlatmış olacağız. Yani ilk adım aslında farkındalık adımı bu kavuşumlarla beraber meydana gelecek ve birçok harita sahibi adına da aslında mucizeler, çok güzel destekler, çok güzel etkileşimler mevcut. Hayalimden de öte şeyler yaşadım diyebilmek adına. Artık ilahi adalet benim adıma tezahür etti diyebileceğimiz etkileşimleri hayatımıza çek bir yerleşimden bahsediyoruz arkadaşlar. Evet bugüne dair kısa bir video paylaşmak istedim sizlerle. Umarım bu e, mistik kavuşumların e, etkilerini en doğru şekilde, en güzel şekilde hayatlarımızda e, deneyimleriz, e, gözlemleriz ve e, bunları birbirimizle paylaşırız. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklayabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beni Instagram üzerinden Obükusastırcı hesabından takip edebilirsiniz. Aynı zamanda danışmanlık için de obükusastırcı@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.